Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere 12 Ocak 2020 tarihinde meydana gelecek olan o büyük kavuşumdan bahsedeceğim. E, aylardır e, sürekli Ocak ayına vurgu yapıyoruz. 2020'nin ne kadar sert enerjiler altında olduğunu gözlemliyoruz ve 2020'nin aslında plütonik etkilerle dolu olduğunu belirtiyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir dönüm, dönüm için eşinde olduğumuzu söyleyebilirim. Yani çok ciddi bir dönüşüm, çok sert bir dönüşümün her birimiz e, arefesindeyiz arkadaşlar. 12 Ocak e, 2020 günü akşam saatlerinde Satürn ve Pluto Oğlak Burcu'nda tam kavuşum yapacaklar. E, zaten biliyorsunuz e, Satürn ve Pluto bir süredir e, Oğlak Burcu'nda konumlanıyor ve bunlara 2019 senesi boyunca ay düğümleri de eşlik etti. Ve artık Aralık 2019 tarihi itibariyle Jüpiter'in de Oğlak Burcu'na geçmesiyle beraber Oğlak Burcu'nda ciddi bir yoğunluk hissediyoruz. Ve haritalarımızın Oğlak Burcu'nu temsil eden alanlarında çok ciddi bir yapılanma süreci içerisindeyiz bireysel anlamda. E bunun yanı sıra e, Güneş'in de Oğlak Burcu'nda bulunması e, ve Merkür'ün de e, bu noktaya geçiş yapmasıyla beraber Oğlak burcunda çok ciddi bir sterlium oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani Güneş'in, Merkür'ün, Jüpiter'in, Satürn ve Plüton'un e, önemli birçok gezegenin Oğlak Burcu'nda bulunması bu kavuşumu kuvvetlendiriyor arkadaşlar. Şimdi Satürn ve Plüton kavuşumu biliyorsunuz e, Plüton e, yavaş e, hareket eden gezegenlerden birisi. ve Dolayısıyla bir burçta seyri her zaman bu kavuşumu desteklemiyor. Yani Satürn ve Plüton'un kavuşumu her zaman karşılaştığımız bir gökyüzü olayı değil. Satürn ve Plüto'nun bir burçta kavuşumu ortalama 30 senede bir olurken Oğlak burcunda en son yaklaşık 500 sene önce kavuştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla çok net bir şekilde gözlemleyebildiğimiz bir açı değil ancak geçmişteki Satürn Plüto kavuşumlarına bir inceleyecek olursak birçok doğal afetin, birçok savaşın, toplu ölümlerin gerçekleştiği tarihler olduğunu ve yönetimlerin yıkıldığı tarihler olduğunu görüyoruz. Tabi buradan e, iyicil bir senaryo mu yoksa kötücül bir senaryo mu yazmak gerekir? E, bu konuda takdiri size bırakacağım. Plüton biliyorsunuz. E, astroloji'de e, ölüm ve dönüşüm gezegeni olarak, Akrep Burcu'nun gezegeni olarak sembolize edilir. Haritalarda 8. evi yönetir. 8. ev oldukça kritik bir evdir arkadaşlar. Ölüm şeklimiz, ölümümüz, e, gerçek ve mecaz anlamda doğum ve yeniden ölüm, ameliyatlar, e, krizler e, buhranlar psikolojik buhranlar e, gibi konular 8. evle ilintilidir. spiritüel konular e, içsel anlamda büyük yapılanmalar bunların hepsi gizli meseleler 8. evle ilintilidir. Dolayısıyla yer altı ile alakalı e, gerek doğal kaynaklar olsun gerek gizli kapaklı yürütülen işler olsun bu kavuşumla beraber ortaya çıkabilir arkadaşlar. Özellikle son zamanlarda e, biliyorsunuz ki e, Avustralya kıtasında büyük bir yangın, e, önlenemez bir yangın e, yaşanıyor. Ve aynı zamanda ABD ve İran arasında e, çok ciddi bir gerilim söz konusu. Yani 2020 çok sert etkilerle girdi arkadaşlar. İlk günlerden itibaren e, hemen etkisini gösterdi diyebiliriz. E, 2020'nin sert geçeceğini, 2020'nin çok büyük dönüşümler içerdiğini, aslında Ocak ayının ilk haftasından da çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle zorlayıcı dönüşüm ve ölüm gezegeni olarak sembolize etmiş olduğumuz bir gezegenin aynı zamanda Satürn'ün büyük öğretici ve malefik gezegen olarak tanımlandığı bir astrolojik tabirde bu ikisinin kavuşumu hem de Oğlak burcunda kavuşumu çok büyük değişimleri beraberinde getiriyor arkadaşlar dünya çapında aslında birçok yönetimin Oğlak Burcu aynı zamanda iktidar 10. evle alakalıdır. Yönetim sistemleri devlet sistemleriyle alakalıdır. Yani birçok devlet yönetim sisteminin değişime uğrayacağını gösteriyor 2020 boyunca. Çünkü 12 Ocak tarihinde tam kavuşum gerçekleşecek ancak tekrar Temmuz aylarında bir kavuşum daha gerçekleşecek. Yani 2020 Satürn-Plüto kavuşumunun etkisinde bir sene olacak arkadaşlar. Tam kavuşum bu tarihte gerçekleşiyorsa da aslında biz 2019'un son üç ayından itibaren bu etkileri yavaş yavaş hissetmeye başladık. Ve yaz aylarına kadar da bu etki devam ediyor olacak. Dönüşüm ve değişim kaçınılmaz olacak arkadaşlar. Ve bunlar da çok keyifli, çok tatlı değişim ve dönüşümler olmayacak. Çünkü işin içinde Satürn var. Gezegenler birbirleriyle kavuşum yaptıkları zaman e, birbirlerinin etkilerini e, zaman zaman manipüle ederler arkadaşlar. Burada oğlak burcunda satürnün güçlü konumda olması satürn yani bir Plütonik değişim olduğunu gösteriyor. Yani satürnün etkilerini daha yoğun bir şekilde hissedeceğimizi gösteriyor arkadaşlar. Bu kavuşumda özellikle e, satürnyen dönüşümler söz konusu olacak. Burada benim aklıma gelenler dediğim gibi özellikle devlet sistemleri, yönetim biçimleri, parayla olan ilişkilerimiz, para ve bankacılık sistemlerinin köklü değişimlere gebe olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Uranüs'ün de Boğa Burcu'nda bulunmasından itibaren ki buna ilişkin çok uzun bir video hazırlamıştım. Para sistemleriyle alakalı köklü ve bankacılık gerçekten yenilikçi bir değişimin olacağı ve bir sistemin sona ereceği ve aynı zamanda ekonomik krizin yaşanacağını belirtmiştim bu videomda Uranüs'ün boğa burcu transiti videosunda. Dolayısıyla artık dijital para sisteminin tam anlamıyla hayatımıza enjekte olması söz konusu olacaktır. Tabii ki burada birçok bankacılık sistemlerinin aksaklıklar vermesi, ekonomik olarak biz çoğumuzun dünyanın aslında genelinin bir kriz içerisinde olması kaçınılmaz gözüküyor. Bununla beraber kapitalizm yani şu an itibariyle dünyanın hemen hemen her ülkesinin yönetim biçimi olan kapitalizm Artık son noktasına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu noktada büyük bir uyanış, büyük bir devrim gerçekleşebilir. Halkların isyanları, halkların toplu intiharları, toplu ölümleri, öldürülmeleri veya doğal afetler veya terörle bu tarz girişimlerin söz konusu olması durumu ortaya çıkabilir. Özellikle... ABD gündemi oldukça yoğun gözükmekte. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri yoğun yengeç burcu enerjileri tarafından yönetiliyor. Ve çok ciddi saldırılar ve düşmanlıklara açık olacak durumlar içerisinde. Haritanın, güneşin tam karşısında bulunan bu kavuşum. Çok ciddi saldırılar, çok ciddi doğal afetler, toplu ölümleri de işaret etmekte. Bununla beraber ülkemiz açısından da tabii ki, e, Zorlayıcı enerjiler var çünkü e, ülkemiz bir akrep güneş akrep burcu e, ve dolayısıyla akrep burcunun yöneticisi Plüton e, Satürn'le kavuşum yapıyor ve dolayısıyla büyük değişimler yönetimlerin değişmesi sistemlerin değişmesi ekonomik kriz gibi konular ülkemiz açısından da e, ne yazık ki e, ortaya çıkacak konular içerisinde arkadaşlar bu noktada bireysel anlamda ne gibi değişiklikler olacak? Bizlerin yaşantısında diye bakacak olursak özellikle zaten 2019 senesinin başından itibaren e, haritalarımızda yengeç ve oğlak aksında yani güvenliğimiz, geleceğimiz, yönetim biçimimiz, itaatimiz, geleneklerimiz noktasında çok ciddi bir e, devrim süreci yaşamaktayız. Bu noktada bu etkiler ay düğümlerinin burç değiştirmiş olduğu Haziran ayına kadar devam edecek. Dolayısıyla ay düğümlerinin tesiri hala e, mevcut burçlarda söz konusu ve bunun üzerinde tutulmalar yaşıyoruz. Zaten 10 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda bir ay tutulması yaşadıktan hemen iki gün sonra bu kavuşum meydana gelecek. Yengeç Burcu'nda yaşanan ay tutulması da aslında e, çok ciddi bir köklü bir dönüşümün e, ayak seslerini bize hatırlatıyor olacak ve duygusal anlamda e, bir terk ediş ve bir vazgeçiş sürecine geldiğimizi gösterecek. Bununla beraber 12 Ocak'ta yaşanacak olan bu tutulmanın tam karşısında yaşanacak olan bu kavuşumda bizlere artık bazı alanlarda köklü ve ciddi değişimler ve dönüşümleri yapmamız gerektiği konusunda bir hatırlatma olacak. Bu hatırlatma biraz sert bir hatırlatma olacak. Dolayısıyla belki istemesek de belki çekinsek de bu değişimi gerçekleştirmek durumunda kalacağız. Belki de değişim kendiliğinden hayatımıza girecek bu artık bireysel anlamda haritalarımızın etkilerine göre değişim gösterecektir. Dolayısıyla özellikle oğlak burcu yoğunluğunun olduğu bu dönemde özellikle terazi, yengeç, koç ve oğlak burçları birincil dereceden sert etkiler alabilir. Özellikle haritalarınızdaki derecelere göre değişebilir arkadaşlar. Öncü burçlar yani bu kavuşumdan en sert etkileri alacak olanlar. Boğalar, başaklar, akrepler. E, ve e, balıklar e, biraz daha hafif sırıklarla atlatabilirler e, durumu. E, bundan sonra sert etkiler alanlar ise e, özellikle hava ve ateş grupları olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu etkileşimde hangi burçta ve hangi e, gezegende e, yoğun etkileşimler varsa natal haritanızda buna göre de nasıl e, atlatacağınızı nasıl deneyimler yaşayacağınızı öngörebilirsiniz kısmen e, ve Satürn-Plüton kavuşumu aslında e, Plüton'un daha çok e, jenerasyon gezegeni olmasıyla beraber e, daha büyük toplumsal değişimleri e, ön plana çıkarıyor aslında bireysel haritalarımızdan ziyade toplumsal anlamda çok büyük bir e, değişim ve dönüşüm sürecinde olduğumuzu göstermekte e, bu süreçte sağlığımıza dikkat etmeliyiz arkadaşlar ee, belki sağlığımızla alakalı bir problem ortaya çıkabilir ve bir ameliyat e, süreci deneylemek durumunda kalabiliriz. Veya e, tehlikeli durumlardan güvenmediğimiz, karanlık olduğunu düşündüğümüz kişilerden uzak durmalıyız. Ee, dediğim gibi doğal afetler de e, bu süreçte ortaya çıkabilir. E, dolayısıyla e, bu konuda da temkinli olmakta fayda var. Özellikle Artık doğanın insanoğlunun vermiş olduğu zarardan kusmaya başlayacağı bir sene olacak arkadaşlar 2020. Çevremizi ve doğamızı ne kadar korursak geleceğimizi ve çocuklarımız için hazırlamış olduğumuz geleceği özellikle daha iyi muhafaza edebiliriz. Bu noktada tabii ki her şeyin bir dayanma noktası var ve bu noktaya geldiğimiz zaman patlamalar yaşamak da söz konusu olacaktır. Plüton aynı zamanda patlamalar, patlamalar, ateşle ilgili durumlar, belki bir takım terörist saldırılar ortaya çıkarabilir arkadaşlar. Çünkü biraz gizli ve kapaklı, karanlık bir yönü de var esasında. Bu önceden planlanmış, önceden kurgulanmış, uzun zamandır üzerinde çalışılmış terörist saldırılar olabilir ne yazık ki. Bununla beraber iyi taraftan bakacak olursak şunu da söyleyebiliriz. Gerçekten Kötü niyetli olan artık insanlığa ve bizlere hiçbir yararı olmayan yönetimler, kişiler, sistemler bir şekilde çöküşe uğrayacak arkadaşlar. Bu noktada sonuç odaklı bakacak olursak aslında sonucun pozitif olacağını söyleyebilirim. Ancak süreç odaklı bakacaksak süreç her birimiz için ne yazık ki zorlayıcı olacak arkadaşlar. Zaten son bir senedir her birimiz ekonomik krizin ceremesini çekiyoruz. Türkiye şartlarından bahsedecek olursak. Ve ülkesel bazda da birçok ülkenin artık gerilme hattına yaklaştığını gözlemliyoruz. Özellikle Amerika cephesinde de bazı kaotik ve kriz içeren durumların yaklaştığını gözlemleyebiliyoruz. Astrolojik anlamdan muaf olmak üzere. Dolayısıyla... 2020'nin zaten çok kolay geçeceğini, çok hafif geçeceğini hiçbirimiz söylemedik. Ancak 2020'deki yaşamamız gereken değişimler ve dönüşümler kaçınılmaz. Yani 2019'a nazaran 2020'ye şöyle bir baktığımız zaman, 2019 belirsizlikler, şüpheler, kaygılarla dolu bir yıl iken 2020 asla şüpheye, asla... Ee, Farklı bir noktaya mal vermeyecek derecede net bir sene arkadaşlar. Bu açıdan bakıldığı zaman pozitif olarak değerlendirilebilir. Yani yapılması gerekenler çok net bir şekilde karşımıza çıkacak. Bunun o tarafa veya bu tarafa çekilebilir bir herhangi bir tarafı olmayacak. Veya yorumu açık bir sene olmayacak arkadaşlar. Yapılması gerekenler yapılacak. Bu sene özellikle her birimizin satürn oğlak transitinin devam ettiğini düşünecek olursak çok çalışması jüpiterin de oğlak burcuna geçmesiyle beraber eğer bir şekilde emeğimizin karşılığını almak istiyorsak gerçekten iyi niyet ve samimiyetle çok çalışmamız, emek vermemiz ve çabalamamız gerekecek eğer böyle yaparsak bu seneyi en az sıyrıklarla atlatan kişilerden olacağız arkadaşlar ama birilerinin kuyusunu kazarak birilerinin arkasından iş çevirerek birilerinin sırtına basarak kötü niyetle Çıkmış olduğumuz yolda ani yükselişler hedeflersek belki o yükselişe yaşarız ancak dibe vuruşumuz çok sert biçimde olur arkadaşlar. Bu yüzden her birimiz niyetlerimizi en iyi bilen kişileriz arkadaşlar. Kendimiz bir yola baş koyduğumuz zaman o yola hangi niyetle çıktığımızı biliyoruz. Sadece biz ve Allah biliyor. Dolayısıyla niyetlerimizi şöyle bir sorgulayalım. Gerçekten istediğimiz şeyler için emek ve çaba gösterelim. Fedakarlıklar yapalım. Hazıra konma, tüketim lüksünden artık biraz uzaklaşalım. Üretmeye, çabalamaya başlayalım. Sorumluluklar almaya başlayalım. E, bu noktada özellikle farkındalığımızı artırmaya çalışalım ve işin ciddi olduğunu, işin gerçekten e, çok fazla dediğim gibi yorumu açık olmadığını, fark edelim. Hangi alandan etkiler alıyorsak bu noktada ciddi atılımlar gerçekleştirelim arkadaşlar. Yapabileceğimiz en doğru şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Haritalarımızda Oğlak burcu enerjileri bu kadar yoğunken çalışmalıyız, fedakarlıkta bulunmalıyız gerçekten yapabileceğimizin en iyisini, potansiyelimizin son noktasını gerçekleştirmeliyiz ki 2020'nin kazananı olalım arkadaşlar. 2020'den karlı bir şekilde çıkalım. 2020 aynı zamanda 2019'a kıyasla şunu da vaat ediyor. Yani 2019'da şöyle bir durum vardı. Eğer iyi niyetli dahi olsak, çalışıyor dahi olsak sonuçların ne olacağı belirsizdi. Gerçekten belirsizliklerle sınandık. Ancak 2020 bu böyle demiyor arkadaşlar. Çalışırsan hak ettiğini alacaksın. Tembellik edersen de cezasını çekeceksin. Yani siyah ve beyaz. E, griler yok 2020 senesinde. Dolayısıyla bu sene içerisinde yapabileceğimiz şeyler bunlar olacaktır. Özellikle Ocak ayının bu enerjilerinde ilk yarısında e, bazı yüzleşmeler ve farkındalıklar yaşayacağız. Bu alanlara lütfen şöyle bir e, göz atalım özellikle 10 Ocak tarihinde gerçekleşen ay tutulması ve hemen akabinde gerçekleşen bu kavuşumla beraber hayatlarımızda ne, neler eksik neleri yanlış yapıyoruz hangi e, alışkanlıklarımızı hangi davranış biçimlerimizi artık terk etmemiz gerekiyor bunlarla bir yüzleşelim derim ben her birinize e, mutlu bir süreç diliyorum arkadaşlar e, korkulacak ürkülecek bir tarafı yok e, bunlar e, dünya tarihi boyunca yaşanılmış durumlardır sürekli olarak tekrarlayan durumlardır. İnsanlık ne derece ders alırsa etkilerini o kadar az hisseder ve Bir bireysel anlamda her birimiz üzerimize düşen görevi yerine getirmekle mükellefiz. Dolayısıyla süreç korkutucu gibi gözükse de sonuçlar gerçekten emek veren ve çabalayanlar için mükafat niteliğinde olacaktır. Umarım her şey yolunda gider. Ee, videolarımı beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Çekilişi e, 10 Ocak tarihinde sonlandıracağım. Birkaç gün içerisinde 10 Ocak'tan itibaren e, videoyu yayınlarım. Ve Ocak ayı sonunda da analizleri sahiplerine e, gönderirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar, danışmanlık almak isteyenler Instagram astroloji hesabımı takip edip bana DM'den yazabilirler veya evrenselkadimbilgi.com adresine e-posta gönderebilirler. Yine mutlu seneler diliyorum sizler. Hoşçakalın.